Merhaba Mastermind izleyicileri Umarım keyfiniz yerindedir Kara deliklerle ilgili sizlere anlatmak istediğim çok şey var O nedenle size bu videoyu hazırladım Kara deliklerle ilgili bilinmesi gereken 5 önemli bilgi 1- Kara delikler ölen kızıl dev yıldızların patlamaları ve kendi içine çökmesiyle oluşur Ancak her çöküş kara delik oluşturacak diye bir kural olmadığı gibi her da kara delik oluşturmaz bu içine çöküş başladığı anda çevresindeki her şeyi öyle karşı konulamaz bir güç ve çeker ki kara delin merkezinde tekillik adı verilen iki boyutlu bir bölge oluşur. Ve bu bölge ki nokta gibi düşünebiliriz burayı evrendeki her şeyi uygun mesafede olduğu zaman içine çekme gücüne sahiptir. Öyle ki ışığın bile kaçamadığı bir çekim gücü oluşturur ve biz de evreni bize gelen ışıkla araştırdığımız için kara deliğin içinden hiçbir veriyi gözlemleyemeyiz. 2. Kara deliklerin içindeki çekim gücü öylesine yüksektir ki bizim hayal gücümüz bu gücü anlamaya çok yeterli değildir. Ancak Einstein'ın görelilik teorisiyle tanımlanan bu varlıkların uzay zamanı bozan varlıklar olduğu, yani zamanı değiştiren varlıklar olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu şu demektir, kara deliklerin çekim gücü ve kütlesi ışığı ve zamanı bozacak etkilere maruz bırakır. Yani kara deliğin çekim etkisinde olan bir cisim için zaman bizim algıladığımız gibi olmaz. O cisimden baktığımızda dışarıdaki cisimler daha hızlı hareket ediyor gibi görünür. Dışarıdan o cisme baktığımız zaman ise o cisim çok yavaş hareket ediyormuş gibi görünür. Bunu hayal etmek bile çok zorken bilimsel olarak bu durum defalarca ispatlanmıştır. 3. NASA en az 3 boyda kara delik olduğunu söylüyor. En küçükleri bir atom büyüklüğünden bir dağ boyuna kadar erişebiliyor. İkinci kategoridekiler Güneş'in 20 katı büyüklükte yıldızların oluşturduğu kara delikler. Bunlardan galaksimizde birkaç tane var. En büyük boy ise süper yoğun kara delik olarak adlandırılıyor ve ancak galaksinin merkezinde oluşuyor. Bizim galaksimizin merkezinde bulunan ve Sagittarius A adı verilen kara delik, işte bu süper yol kara delik tanımına uyuyor. 4. Dünya bir kara deliğe sürüklenebilir mi? İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde birden fazla kara delik saptanmış durumda. Ama bu kara deliklerin çoğu galaksimizin ortasına daha yakın. Güneş sistemi ise galaksinin dış kısmında bulunuyor. Yani şimdilik bir tehlike yok. 5. İlk kara delik 1960'larda bulunmuş ama bir kara delik olduğu anlaşılamamış. Ancak X ışını astronomi teknolojileri gelişince Cygnus X1 adı verilen kara deliğin 1960'larda keşfedilen o cisim olduğu saptanmış. Bu da ancak galaksiye X ışını tarayıcı uydularla bakmaya başladığımız 1970'lerin başında mümkün olmuş. E bu kadar izlemişken bonus bir bilgi daha eklersek fena olmaz değil mi? 6- Dünya'ya en yakın kara deliğin kod ismi V4641 Sagittari ve ilk bulgulara göre 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirlenmiş. Her ne kadar bu bir insan için çok uzak gibi gelse bile galaksinin büyüklüğü açısından çok yakın bir mesafe sayılıyor. Fakat yeni araştırmalar de 4641 Sagittarius'ın aslında 20 bin ışık yılı uzakta olduğunu işaret ediyor. Hangi bilginin doğru olduğunu bilim insanları ispatlayana kadar iki bilgi arasındaki çelişki bizim için devam edecek. O zaman hadi bir bonus bilgi daha ekleyelim. 7. Bilim insanları olay ufku teleskobu ile yapılan gözlemler sonucunda M87 gök adasındaki kara deliğin fotoğrafını elde etmeyi Nisan 2019'da başarmışlardı. Bu görüntülerde güneşimizden 6,5 milyar kat daha büyük bir kara deliğin etrafındaki parlak halka görülebiliyor. Bu parlak halka kara deliğin yoğun kütle çekimi nedeniyle ışığın bükülmesi sonucunda oluşmakta. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok kısa zamanda yeni bir video ile görüşmek üzere.